Bir gün bir ateistle Müslüman Evrenin varoluşunu tartışıyormuş Ateist demiş ki Evren kendi cincan oldu Müslüman da demiş ki Bak kardeşim Eline bir kalem almış Bu kalemin bile bir yaratıcısı varsa Evrenin yok mu? Ateist inanmamış İki gün sonra Mastürbasyonun yararlı mı zararlı mı? diye tartışmaya başlamışlar Ateist demiş ki ...cinsel hazlarını terbiye ettiğin için... ...faydalıdır. Müslüman ...ama... ...bundan utanabilirsin demiş. Müslüman da demiş ki... ...sen anandan babandan utanıyorsun da... alemleri Rabbi Yüce Allahtan utanmıyor musun demiş.